tarata yayın kesitleri bölümü iyi seyirler dilerim. Invite. invite olmuyor mu ya? Ne ne yapıyorum Mister ne dakika? Mister Ha, aynı lobide değiliz Lobi kaçtısın. Party! Ölümü görmüyorum. Çekil şuradan. Heh. Mister Ne oluyor lan? Master Üçgen Peynir Yapalım <gülüyor> mı lan army'den? Dragon Ski Eğlençil mi oldu? Ya boşa <gülüyor> Bilmiyorum ee, Unexpected start bu değil lan dur bu benim Super Paintball Bu ne ya Ne ne seçicektim ben? Master Builders mu? Master Builders demiştim Nerede ya. de Yolah nasını satayım <gülüyor> Bir limon Bütün yayın. Bir dakika Parkur burada. Bak bak bak nasıl yapacağım bak A, Yayın, tamam. Yayının başında hiç arkadaşım yok mu sana? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben neyim ben? Ne yapacağız? Hmm. Amba... Bildiğimiz bir şey çıktı. Ee... Siyah. Beton mu? Beton gelmiş oyuna amba. Ben burada her şeyi yünden yapmaya razıyım. Hmm, beyaz. Beyaz yüklü kırmızı yüklü açan yüklü Kaç dakika? 4 dakika haa. 4 dakikada ben buraya bir umbrella yaparım dersin gibi bu bir umbrella ya. Beyaz yüklü Valla Bir dakika ama şimdi nasıl bir şey MC ya ben, ben niye yere bloklamıyorum? Bir dakika Yere niye bloklamıyorum? Ne oluyor? Yani Daha fazla bir şey yapmaya Doğru gerek yok yani. Tabii Beyaz güllü kırmızı gül, kızıl tahta merak ettim kullanayım biraz. Ne yapalım? Bak şöyle. A kullanamıyor. Aa olaya bak. E, siyah günle devam ke. Şimdi bunu böyle yapsak. Şimdi. bir şey yapıyorum ya. Ne gerek var detaya? Ben de çok basit bir şey yapıyorum Bir tane de detay ekleyeceğim o da edecek galiba. Hıh. Ne yaptım lan ben amına? Oğlum niye böyle oluyor? Alo. Uyun. Ne yaptın da? Pilot options'a giremiyorum şu an. Baka girdi ama. Dursun. Mesela ben ne yaptığımı bilmiyorum da ayrıca yani o o özel yani o hayır hayır hayır süre kalmadı hayır <gülüyor> bu nasıl şemsiye lan <gülüyor> Allah'ın belası olmuş bu şemsiye artık hadi 16 saniye hadi, hadi. benim zaman hadi, yetmeyecek burada yaptıklarıma Olsun abi Tamam tamam Oh my god Tam bir şeyler oh yaptım ya ben Maşallah çok Oğlum bu ne bok gibi ya benimki çok daha iyi ya bu ne böyle Aaaa bok gibi ama ya bu ne böyle ya <gülüyor> Hepsi kötü ya hepsi Benimki iyiydi sadece bu ne oğlum? Evet. Aa benimki. benimki. Aa, çok iyi. Çok iyi. Harika yani. Harika ben böyle bir <gülüyor> şey görmedim. <görüyorum. gülüyor> bu ne <gülüyor> oğlum böyle ya. Üf. Bak bak bir de çit koymuş. Yapmasaydı. Ha. <gülüyor> Harika <gülüyor> yani. Aa işte ben bunu yapmaya çalıştım. Aa işte ben bunu yapmaya çalıştım işte bak. Bu yağmur eklemeye çalıştım. O yüzden hayır veriyorum. Çünkü bok gibi olmuş bence. Böyle boktan bir şey görmedim. <gülüyor> Esra saygımız yok arkadaşlar. Bu kimin? Onun bu ne? Bu ne, ne lan? Harç bu balya acı çizimi yaparak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Evet. Aslında bir şey anlatmaya çalışmış burada şair. Bak şair burada tek gözlü orospu çocuğu, değil <gülüyor> mi? Bu ne oğlum? <gülüyor> Şemsiyem var anlamına geliyor. Of! Of! Bu ne ya? Mükemmel, mükemmel. Bu ne oğlum ya? Bakar mısın şu estetiye? Oh! Bir şey diyeyim mi? Diel yazısı özellikle bak. Şurada Diel yazıyor mesela. Yani. Bak, bak bak bak. Aa bu şirketin ismini ya. <gülüyor> şey şey şirket var ya. Yok, Bak Umbrella şirketini biliyorsun değil mi? Onu yapmaya çalışmış da beğenmedim. Yok. İyi, güzel ama. Eksik yok daha. İşte Bu ne lan? Bir şey yapmış burada. Bak Google buradan. Google Chrome değil mi bu? Harbiden Google Chrome. Bak burada mesela bak. bak. <gülüyor> Google Chrome'un altına saklanmış bilgiler mi yoksa bu hocam? Bu ne ya? Bu mu İkinci kadar? İkinci oldum mu? Ben de dördüncü oldum evet. Devam edelim. Aa, turtle. Kaplumbağa. Ninja <gülüyor> turtle. Yeşil. Aa, green. Bundan bu evet. da yeşil. Açık yeşil şu an kır. Anchor. da kır. Hah şimdi bak. Kardeşim. Bu var mı? Bunu koyabiliyor mu? Aha bunu hmm. Bunların diğerleri nerede ya? Şöyle bir zemin hazırlıyoruz. Ya şimdiden ne aldım da. Zemin önemli baba. Zemin önemli. Kurbanın zemini. Pardon kaplumbağanın zemini çok önemli. Bundan sonra üstüne bir katman atıyoruz şöyle hemen. Ki yıkılmasın kurba. Neyse bir katman da göre. <gülüyor> Kurbağa değildir lan o. Kurbağa değildir o. He kaplumbağa pardon. Bir katman daha atıyoruz üstüne. Bunun etrafına da bir katman daha atmamız gerekiyor ama. Biz ne yapıyoruz? Hadi atalım. Yayında olmasam var ya. Neyse. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz oldu, Şöyle yapıyoruz Eller Eşine ayaklar yapıyoruz. önemli Eller ayaklar Olur. Çalkala çalkala Abi yok dedi ama füzelik olmaz falan filan. Boş boş konuştu yani Benim şu an yaptığım gibi Hı, Abicim dedim bak ne dedim Yapma böyle beni üzme dedim Ama anlamadım Vallahi kurbağaç istese Keşke yani o kadar güzel bir kurbağa olurdu ama yok. Oğlum bu ne oldu? Predator. Benimkinin simetrik bir tarafı kalmamış. Simetriğin yok benimkinin. Oğlum benimki Predator oldu sen diyor simetrik. <gülüyor> Valla var ya altına sıçirdin görünce öyle söyleyeyim ya. Gözler kırmızı, Şöyle, dil kırmızı. Ay anana avradını. <gülüyor> <Biz sizi gülüyor> Dillim dil, için Bismillahirrahmanirrahim Benimki benimki benimki <gülüyor> Bakayım. Vallahi çok iyi benimkine <gülüyor> göre Mükemmel ya mükemmel mükemmel <gülüyor> Wow everything is awesome bu, bu, bu yanlış anlamış bu Bu ne? 53 artı Ha pardon I like turtles <gülüyor> Evet Okay. My eyes are baledeyim. <gülüyor> <Okay. gülüyor> Bu güzel yap. Ben böyle bir şey yapmaya çalıştım da işte olmadı. Lan içine girdim lan Kaplumbağa'nın. Ben neredeyim? Ne yaptın Kaplumbağa ya? <gülüyor> Bu seninki mi? Yok. Bu daha kötü benimkinden. Bu ne oğlum kafaya bak. <gülüyor> Yılan kafalı olur. Bu ne oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. <gülüyor> bir farklı olmuş abi. E şu denilen, ağzı da biraz yamulmuş gibi. Kafası da. Biraz yamuk olmuş kardeşim. Bir matematik öğretmeni de görünsem. Ananı avradını. Oo, o bir başyapı. Bu sümükü böcek. Evet evet dedim ya. <gülüyor> It's mine. <gülüyor> Yenge fakir, makinam sesliğine diyor? Bak dizi çekimleri burada yapılıyor kardeşim. Tam burada yapılıyor <gülüyor> kardeşim bak. Buradan aşağı kazıyorsun dizi çekimleri. Bu ne lan? Bu şair anlatmak istemiş burada? Fena değil aslında. Burada. Nerede? Buraya. Mı. Allah Allah. Allah, Allah. Buraya, buraya, buraya. Allah, Allah, Allah. Milletler önümü göremiyorum. Anam! Lan baltalar çok korumuş duruyor anlamıyorum bir şey. Ha neredeyim ben? Millet içime girme devde. abi. Ben, ben öldüm herhalde. galiba. Ben öldüm galiba. Ben de öldüm abi. Ya, eee. Kek savaşı. Kek oldu. Ah Skywars. Team Skywars. Allah ne kaybederiz var ya bunda 3 tertemiz. Şimdi ev pipimiz ne güzeldir biz bunu satayım. Aynen. Katılıyorum, destekliyorum. Ömer neredesin? Gel be eğlenek. Ben bir creep olayım da patlayayım. Gel ben. Gel ya olacağım. Hadi ya. beni bulsana. Hadi bul beni. Hadi. Bulamasın ki. Bulamadın. Ha ha ha. Ha ha. ne kadar kasmışız. Aa. <gülüyor> Adamı bulamıyorum. Kendine mi deli gibi yapmış? Baba baba bana bak. Bana bak. Gel gel gel yanıma gel. <Sessizlikleme gözlüğün> Selamun <Aleyküm>. <gülüş> Gel gel parkur yaptıracağım sana. Gel gel. Gel şuraya gel, şuraya gel. Demek dediğimi yap şu. Sen gelmedin ya. Sen geç çok geç. Aha. <Sessizlik> <Sessizlik> Eüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Team Sky Wars. Bir karar ver ha. Blade çıktı. Ne yapacağım Oğlum niye ping var? Sende ping var mı? Yo. Benim in... Abi burada diamond'lar var da bunları kazamıyoruz biz. Şu alayım ben. ben kazarım dur sakin. Aldım. Sen az bakayım nasıl kazıyorsun? Tık. Tık. O adayı sömüreyim biraz da. Bence adayı sömürsek de gitmeye sömürde. gerek yok. Neyse. Yayım yok ama. Abi sen ne bulmuşun öyle. Ben niye fakirim. Yani şans. Ee, 8 tane diamondım var. Bana ne yapayım 8 tane diamond a? Bana Bana gözlükle ölürsün abi. Ha? Şey. Şurada adam var abi. Ne yapıyor bu? Bana yaklaşma. Bu Blaze Roder nasıl çalışıyor? Bilmiyorum ki. 2 ee, tane elmas kılıç yaptım. Ha, gel. Aa, bir tane diamond varmış. Kalkan yap... Kalkan yapabilir miyiz? Diamond kalkan evet. var mı? Hayır diamond kalkan yok da demirden Demir var mı ki? Sen gördün mü? Bende bir ah. tane var. Böyle atayım şuraya ah. Bir daha bir, bir daha şunu kes. Ha iki tane oldu. Tahtan var mı? Tahtan var evet. Ah! ne oluyor? Lan! Ay! <gülüyor> yok abi bizim Minecraft girmeyelim beni.